Peki kişi kendini hazırladı. Birçok kan testi istediniz. En son artık ameliyata gidiyor yolculuk odada. Bir tedirginlik başladı artık. Siz aslında güvenini aldınız. Size güvendi hasta geldi. Ama orada ameliyata başarı neler geleceğini bilmiyor. Tabii sizin mesele başladığınızdan bugün çok şey de değişti mi hocam mi anlamında Artık daha kolay uyanmaları görüyorum arkadaşlarımdan bir de gizleme vardı şimdi AVM'lerde de rahatlıkla burun estetiği ve şu hocaya gittim de diyorlar artık. Evet. Ya yani insanlar talepler değişik insanlar çok farklı. Bir kısmı diyor ki ben hiçbir şey fark kimse beni estetik olduğum fark edilmesin diyor. Başka geçen bir hastamız geldi yani başka yani diyor ki ben oldum ama ben hiç kimse fark etmiyor diyor ben bunu istememiştim diyor. Nasıl istemişti? Yani yani, biraz fark edilmiyor. Yani biraz da yani daha kavisli bir burun daha şey yani bunu ortak yolda buluşmak gerekiyor yani hastalar talepleri.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 e şemaların aynısı mı oluyor diye de gelen sorular var. Ya da yüzüne uygun şudur diye mutlaka siz söylüyorsunuz ama ısrar eden danışanlarınız oluyor mu? Yani sonuçta bir CNC makinası yani sonuçta hem beklediğimiz dediğimiz bir yapı var yani siz el elmenizle bir şey ortaya koyuyorsunuz. Yani bir şeye gittiğiniz vakit bir de el ürünleri farklı oluyor yani birbirlerinde farklılık oluşabiliyor yani standart bir bunun yani bir makine bir malzeme çıkmıyor yani sonuçta. O kişinin o günkü ruh hali, cerrah hali, hastaneci, o anki o bakış açısı, bunlar her şeyi değiştirebiliyor ama ama daha önceki çalışmalar, alınan notlar, nasıl bir durum istiyorsun, Bunlar hepsi yapıldıktan sonra sonuçta ortak yolu herkesin şey, her cerrah her yeni yurt işi var, herkesin, herkesin bunu tekniği, bunun cerrah stili, beğendiği, yaptığı şekil farklı. Zaten hastalar da genelde bu son süreçte, bu Instagram ve diğersinde bakıyor, bu cerrah yaptığı modeller.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 Ameliyathane ekibimiz zaten Müthiş. yetişmiş bir elvan. Yani o yüzden talep dışarıdan talepleri de çok yüksek oluyor hastanemizde. Diğer diş doktorların da ameliyat etme talebi veya şey kullanma. Ama yani ekibimiz yeterli ve tecrübeli bir ekibimiz var yani hastanemizde.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 ilaçtan etkime karışması daha uzun süreliydi. Daha toksik ama günümüze çıkan ilaçlar, cihazların kullanılması şeydi. Hastalar daha kısa etkiliyor. Hasta ameliyat bittikten yaklaşık 10 dakika sonra anestezik süresi de bitebiliyor. Uyanma daha kolay, daha rahat ve hasta kendi yani normal bir uykudan uyanıyormuş gibi hissediyor. Veya eskiden Eskiden hatırlarsan ameliyatlarda buz gibi derler çok üştüm derler evet, beklerken evet, veya evet. çıktıktan sonra e şimdi öyle hastalar sıcak ısınan yataklarda yatırılıyor. Hasta üşme en engel oluyor bu o hastanın daha önce duyduğu o korkuları yaşamamış olarak uyanmış oluyorlar ya yani tekrar uyanma merkezinde.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 bir yapımız var. Yani bu bedeni taşıdığımız sürece bu süreçte devam ediyor. Hani neler alerji var? Her önemli bir şey alerjide korunma. Yani önce neye karşı olduğu tespit edip veya gıdaysa gıdalar, tozsa tozlar, tozlar deterjansa deterjanlar. Bunlara karşı korunma. Ama günümüzde artık çevre kirliliğinin artması, gıdaların artık uzun ömürlü hale getirmek için pastör, diğer katkılı maddelerin kullanılmış olması alerjini arttırıyor. Şu an neredeyse toplumumuzda yani yetişkinlerin yaklaşık %20 ile %40 arasında çocukların da %50 ile 70 arasında alerjik bir bünyeye sahip bir kişiler var. Bu alerjiler ne kadar maruz kalırsa bunun daha şiddetlenmesi, alenmesi artmaktadır. Onun haricinde alerjenin maruz kal engel olduktan sonra ergine ona rağmen hale devam edirse ilaçlar haplarımız, burun spreylerimiz bulunmakta. Gerekirse çok büyüyorsa dediğimiz gibi bu kon dedi burun eti yapıp, alerji reaksiyonu yüksek olur. Bunları küçültmek direkt hava yolunu açmaya çalışıyoruz. Böyle hastanın alerji olsa da yine sonunu devam etmesini sağlıyoruz yani.